Evet arkadaşlar bugün ekibimizle beraber intibahı konuşacağız. Hazırsanız. Evet arkadaşlar bugün ekibimizle beraber intibahı konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. O gözlük bir şey <gülüyor> <Gülüyor> ati nerede? Hoş geldiniz. Fatih. <gülüyor> Alkış. Bu konseptin bay metotları. Yusuf ve <gülüyor> af Evet, ehemmiyet vermeyin. Hocam! <gülüyor> Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız hocam? <gülüyor> Allah'ın keremine binler hocam. <gülüyor> İntibar kelimesini duyunca zihninde neler oluşuyor? Zihninde olan düşünceler nelerdir? Örnek aldığım kişiler ve düşünceler değişti. Daha önce farklı, gerek Avrupa'dan gerek farklı kültürlerden insanları örnek alıyordum. Ronaldo. Düşünce yapısalara. Yok hayır, akademik olarak. Ama onların çözüm sunmadığını fark ettikten sonra ve en büyük başarının da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğunu öğrendikten sonra, başarıyı elde ettiğini bildikten sonra daha çok onun hayatını öğrenmeye ve yaşadıklarını yapmaya gayret etmeye başladım. Evet. Yani hayatımı değiştirdim ona göre. Güzel bir noktaya değindin. Yani bunlar varken neden çoban olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kainatın bir numaralı insanı? Yani bir sonraki hayata çözüm bulduğu için değerlendi. Benim gözümde tekrar zaten öyleydi. Yani ondan sonra bu dediğimiz gibi profesörler olsun bizim yüksek makamda gördüğümüz insanlar aslında öyle olmadığın yani elinde çözüm olduktan sonra olabilir ama çözümsüzken çok da bir şey olmadı yani asıl başlarının ne, oldu? ne olduğunu anladım. Direkt aklıma gelen şey, uyanış. Allah rahmet eylesin, Malcolm bir sözü var ya. Binlerce uyanı uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Daha önceki hayatım hep bir arayış, ya daha doğrusu bir uyanmaya çalışmak çabasıyla geçtiği için, daha önceki hayatım gerçekten uykudan bir ibaret gördüğüm için, intibah ve bu hakikatler bana bir uyanış oldu aslında. Direkt sorgulamak geliyor aklıma. İlk başta nefsi, nefsten başlamak üzere. Diğer bütün fikir akımlarını, gerek ateizm olsun, deizm olsun, namussizm olsun, bunları sorgulamak, bunlara cevap vermekten öte, Bunları sorgulamak. E, futbolcu olmak önüme çare değil. Neden öyle dedin? Yani futbolcu olmayalım mı? Futbolcu olmasın mı insanlar? Ya, şöyle, olalım ama elimizde çözüm varsa. Çözüm elimizde olduktan yani, sonra. Yani Ahmet abinin bir öneği vardı ya. Kimse doktor olmasın demiyoruz. Bu arada biz kimse doktor, mühendis olmasın demiyoruz. Bunca çaba boşa gitmesin ve bir paraşüt alalım diyoruz. Çünkü hatırlayın doktor olmaktan daha önemlisi sıfırı bir yapmaktır. Önce elinde yani en büyük problemleri bitireceğiz. Anan sana doktor Kendi iç dünyamda ona tanımlamada bulunacak olursam bu dizimdeki nirvana tasavvuftaki fena fillah gibi dış dünyanın prangalarından kurtulup gaflet perdelerinden sıyrılarak ruhi kurtuluş haline ulaşmak olarak tanımlardım bunu. İntibah hayatında neleri değiştirdi? İntibah en çok bana kattığı şeylerden bir tanesi sorgulamak oldu her insanın nefsinin istediği belli başlı şeyler vardır. Bunlara sürekli cevap vermekten öte işte şunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur, bunu yapma, şöyle yapmadan öte, bunu neden yapayım? Yapmam için bana bir delil getir diye onu sorgulamak. Onun senin sorgulamasına izin vermemek ve sürekli bir şekilde senin onu sorgulaman. Sürekli bir şekilde, devamlı bir şekilde nefsi bu şekilde sorgulamak çok zor. Gerçekten çok zor. Günlük sürekli bir şekilde yani bu zamana kadar kendi nefsimden gelen o şüphe ve ses sorulara ve dışarıdan ateist deist gibi fikirsel gelen sorulara cevap vermekten önce buyur yani tamam sen beni sorguluyorsun ama önce bir sen kendini yani bana Abi bir ispat. adil bir sorgu adil bir savaş bir mücadele buyur sen kendini bana ispatla ondan sonra beni soru sormaya bana sınava çekmeye hakkın olsun yani onların zaten hiçbir şekilde bir ispatlar delilleri yok ellerinde zaten taktikleri bu bildiğimiz gibi Bay method yani kartları bu Elinde hiçbir şey yok ama ne yapıyor? Tamamen bizim <gülüyor> üzerimize ancak böyle çıkmaya çalışıyor sorgula. Eleştir, alayla. alayla, dalga geç, üste çık ve kendini sorgulatma hiçbir şekilde. Evet. Buyur ispat et, ben ispat edeyim, sen ispat et. Konuşun Aynen öyle. ama ispat yok, ha ha Soru, soru, soru, soru. Sor. Gerici, işte Arap'ın dini falan, hep böyle şeyler eleştirir, karalama. En büyük bay metot içimizde yani nefsimiz. E, bu bay metodunuzun itibar bakış açısına karşı tutumu nasıl oluyor? Ne tepkiler veriyor yani sizin bay metodunuz? E, genelde bir mücadele yaşadığım gerçek. Kendisi devamlı sorular sorup, cevaplamamızı istediği bir şeyler oluyor. Ona karşı tabii ki çok kolay olduğunu söyleyemem ama intibah bakış sayesinde cevaplayabilecek yolları hemen bulamasam da bir şekilde bulup gün içerisinde onun cevabını verebiliyorum. Şimdi bu soruya yaşadığım bir hatıramla cevap vermek istiyorum. Şimdi bir gün namaza durdum. Namaza durduğun zaman hani her ne kadar biliyor olursam o şeytan bir ihtimaldir deyip ya yoksa diye vesvese atıyor insana. Evet. Yani da, ya yoksa itibahtan önceki nesli olsaydı atomdan giderdi, kuarttan şuradan buradan birçok bir yerden kainat derdi, şöyle böyle derdi. Birçok evet. ispat yapmaya çalışırdı. Tam o ispatlara girişecekken dur dedim. Hani ateizm videosunu izleyenler de bilecektir. Aslında bir yaratıcıdan çekerek varlığı maddenin kendisiyle açıklar ateizm. Evet. Nefsime şunu sordum. Sen yaratıcıyı inkar ettiğin dakikada aslında maddeye ilahlık veriyorsun. Maddede bu potansiyelin olduğunu ispat et. Evet. Bir adım geri çekildi. Ya varsa ve kural koymamışsa dedi. Deizm mantığı. Deizm sen bir sus diye bir videomuzda onu da izleyebilir arkadaşlar. Orada da senin daha kendi maddenden haberin yok. Evet. Maddi vücudunun bile alimi değilsin, evet. tamamına hakim değilsin. Bu vücudun kuralarını sen koyamazsın deyip orada kesti. Evet. <gülüyor> ne oldu? Belki oturup yarım saat, bir saat ispat yapacakken hemen iki soruyla işin içinden çok rahatça Evet. Önce kendisi zaten beni sorguluyordu hani evet. ay şöyleyse ya böyleyse benim sorduğum ise tamam o zaman öyleyse göster ölüme bir çarem varsa göster yoksa sus ya Böyle oradan oluyor. tıkanıyorum cevap verebiliyorum burada zaten ölüme bir çaresi olmadığı için mecburiyetten susuyor abi Dışarıda ateistlerle ya da diğer fikirsel insanlarla mücadele ettiğimiz gibi en büyük bymetot içimizde ve o da bir metodluk yapıyor bize. Devamlı işte ispat istiyor, delil istiyor, bizi sorguluyor, işte elimizdeki hakikati gibi şey küçümsetiyor, sanki onu değersizmiş gibi alaya alıyor, şey yapıyor. Tamam nefsim. Buyur, ben elimdeki hakikatleri bir köşeye bıraktım. Bana sen kendin bir ispatlar mısın? Beni çağırdığın yer doğru mu? Ölüme çaren var mı? Bir çözümün <gülüyor> çıkışın evet. var mı? Buyur, sen bana ispat et, gidelim. Hep ben ispat etme çabasın dedim. Buyur, bir sefer de sen ispat et. <gülüyor> Nefsten ispat isteyince, intibah mantığıyla by metoda ve oraya ayağını basıp diretince, yani o karanlığı sergileyince, evet. otomatikmen hiçbir çözüm olmadığı için Nelecek bir tepkisi olmuyor yani. En son karşılaştığım bir bay metot oldu mu? Ya da bir olay oldu mu? Bay metotlu bir olay oldu mu? Olay ne yok? Ya. Methodu ya, ne bay metotu ya? Burası Flash TV oldu. Burayı kes ya Yani bir olay... Alpugadir. Değil mi? Hı. Adam var mı? Olsun. Tamam. Şimdi geçmişten iki tane arkadaşım vardı. Çocuklu arkadaşlarımdı. Biri deist, biri ateist. Karışık kafalar baya karışık. Bir gün neyse çağırdılar beni, gel oturalım dediler. Oturduk neyse, muhabbet etmeye başladık. Ne zaman onlarla otursak, konu döner dolaşır, Oraya gelir. Oraya gelir yani. Evet. İslamiyet'e gelir, İslamiyet şöyle, İslamiyet böyle, Müslümanlar şöyle, ispat getirir, yaratıcının varına dair delil getirir. Sürekli bu konular tartışırız kendileriyle. Hani intibahtan önce de verdiğimiz delillere hiçbir şekilde karşı çıkamamalarına rağmen bir türlü inat var adamlarda. Hani yine oturduk neyse, Şimdi bir de sigara kullanıyor arkadaşlar. Evet. Tütünü alıp sarmaya başladı şeyde. Anlat bakalım dedim. <gülüyor> Tam bay metod şeyi bu. Tamam anlatmaya başlıyor yaptım. Ee... Dedim dur. Hemen rahatladım şöyle geriye yastım. <gülüyor> <gülüyor> Sen anlat lan dedim. Çok... <gülüyor> Burada mehter marşı girdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne anlatayım dedim. Yaşadığın hayat seni çözüme bir götüre çıkmaz ama benim. Evet. Ne çözüm, ne bir insanın en büyük problemi nedir dedim, ölüm, ayrılık, tatminsizlik, evet. senin hayatının, yaşadığın hayat modelinin, peşinden gittiğin ideolojinin, bunlara bir çözümü var mı, yok mu? Şöyle düşündü, taşındı, yok dedi. O zaman sus da İslam konuşsun dedim, İslam'ın hiç yoktan bir iddiası var. Şimdi gel İslam'ı konuşalım. Daha önceleri ateist dediğiniz zaman, <gülüyor> ateist. Evet, bir... Yüksek birisi, bilgili birisi, <gülüyor> bununla nasıl konuşacağım diye insan şey yapıyordu ama intibak bakış açısı onu tamamen kökünden kesiyor aslında <gülüyor> onların o kadar da bilgili olmadığını. Sadece yaptıkları için eleştiri Alay. Ödümü çekiyor <gülüyor> mesela, delil getir diyorsun. Evet. Delil getiren, delil getirmeye çabalayan en azından. <gülüyor> 2-3 kişiden fazlası çıkmıyor. Geriye kalan herkes daha çok hakaret ve küfür etmek üzere. Evet. Daha sonrası da engel. İntibahı tek kelimeyle özetleyecek olursan o kelime ne olurdu? Yani susturacağım. Ölüme çocuk. Kurtuluş derim buna. E, uyanış yani. Bu. Uyanış. Formül. metodu bir kelimeyle anlatacak olsanız o ne olurdu peki? Bay metodu e, anlatacak olsak bu zor oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bain metodu şeytan. Filmler. Kafes. Kaçış. Kaçış. Vay. <gülüyor> <gülüyor> güzel cevap verdi. Kaçış. Doğru. Tamam. Teşekkür ederim Hacı. Evet, çok güzel hocam. Gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Şey verdiniz. Hocam. Güzellik katladınız <gülüyor> sohbetimize. <gülüyor> Geldeyiz. <gülüyor> Fatih Hoca da dosta doğru. Evet hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Allah merhamet olsun kendinize. İyi bakın hocam. Güzel. Bravo. <gülüyor> Evet arkadaşlar, video buraya kadardı. Siz de intibahın hayatınızda neleri değiştirdiğini, bay metodunuza karşı intibah bakış açısının neler yaptığını, onu nasıl susturduğunu yorumlara yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Selamun Aleyküm.